Kaç, kaç, kaç, kaç. Bizim kameralar bunu kaydetmedi. Profesyonel bir ekip lazım. Bugün Cin tepesine gidiyoruz. Can güvenliğimiz yok hiçbirimizin. Bir kağıda imza atmanızı isteyeceğiz. gelen bir musallat durumu var aslında. Benim küçüklükten gelen de bir musallat var. Bir... görebiliyorum. Adama musallat olduğunu söylemediler. Olsa gelmezsin ki. Oğlum nasıl yağmur? İndirasyona göre abi gideceğimiz yer tam şu ışıklı yer. Bak. Dön abi. Ordayım abi şu anda. Yağmur tekrar başladı. Acayip hava şartları var ya. Pile kızı giderlerdi aslında. iyi bilir. şeytanlardan... Şeytanlardan... Çinlerle konuşuyorlar. Ee, güvenli mi oralar şimdi? Gidelim mi? Gitme. Üst üste taşların olması... ...cinlerin o bölgeyi mühürlediği anlamına geliyor. İnsanların zamanı bitiyor, cinlerin zamanı başlıyor. Bu yaptığımız yanlış anlaşılmasın. Bu ritüel değildir. Geylani Hazretleri'nin yapmış olduğu bir şeydir. Enne matikullahi yetikullahi cemiyan... ...innallahu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Eyne matikullahi yetikullahi cemiyan. İnallahu Ne oldu? Bu ne? Allahü Allah'u Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Merhaba arkadaşlar. Uzun süreli bir çekim oldu. Şu anda hala Cin tepesi adlı yerdeyiz. Arkadaşlar kısaca şunu söyleyeceğiz size. Biraz önce... Gerçek Cin görüntüleri aldık arkadaşlar. Allah'ın adıyla bizden uzak dur!